Evet, hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, yine e, doğanın içerisindeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Ve Çetin Hocamla e, yine güzel bir konuyu e, ele alacağız. Çetin Hocam. Hocam, e, herkese güzel bir yayın, hoş bir yayın diliyorum. Bu arada çok güzel bir e, manzara eşliğinde yürüyorsun. Yani canımda da evet. kalmadı değil. Orada olmak vardı şimdi. <gülüyor> evet Çetin hocam e, şimdi bu e, 12 bin e, alımla ilgili hala EKPSS'de e, inanılmaz derecede sorular e, alıyoruz izleyicilerimizden evet. e, yani bu konuyu bu konunun anlaşılması için e, biz de tekrar tekrar e, yayınlarımızı e, yapacağız yani bu konunun iyi algılanması için Hı -hı. E, ben e, konuşayım e, sen bir şey olursa bunu düzelt Tamam, mı, tamam mı? Tabii ki, tabii ki. Tamam. Şimdi e, saygıları izleyicilerimiz, bakın, e, yani 12 bin e, alımla ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Yani bunu e, biliyoruz e, neticede. Lakin e, Cumhurbaşkanımız bunun e, yani yaklaşık bir bir yıla e, yayılacağını söyledi. E, akabinde yani e, bir yıla yayılacağı da şöyle e, yayılacak bu. Yani mesela e, atamaları ile ilgili e, Aile Bakanlığı'na e, bir işte kurumlardan e, sayı istenildiği zaman e, ne oluyor? Yani kurumlar sıkıntı e, çıkarıyordu. Yani e, burada da şöyle bir durum var. Yani e, bu 12.000 alımla ilgili e, Aile Bakanlığı arkadaşlar kurumlara e, engelli sayısı istediği zaman ne olacak? İşte o zaman Kurumlar engelli sayılarını daha yüksek bildirecekler ve daha yüksek bildirdikleri zaman da arkadaşlar EKPSS atamaları da muhtemelen yüksek olacak. Yani genel itibariyle kamuda 12 bin alımın yani önü açılmış oldu. Yani bu gerek yani EKPSS atama sayılarıyla ilgili olacak. Gerek e, kurumlar e, kendi bünyelerinde e, bunu alacaklar. Değil mi Çetin hocam? E, sen de ekleme tabi Tabii hocam şimdi bu 12 bin sayısı bir anda hani gündeme geldi. Aslında Hı -hı. E, Cumhurbaşkanımız sizin de anlattığınız gibi güzel bir e, olayın önünü açmış oldu. Şimdi daha Tabii. önceden ku kurumlar sayı veriyordu. ya Sayı verirken ya bu, çekiniyorlardı. Bu, Çetin hocam bak bu Olumlu bir karar arkadaşlar kesinlikle, yani 12 kesinlikle. bin alım artık hani önceden mesela ne yapıyordu Aile bakanlığı kurumlara sayı istiyordu bazı kurumlar engelli alımlar evet. ile ilgili sayı vermek istemiyordu eli kolay değildi kanunen zordu. Halıza hocam Ama ses anda, gitti. Halıza hocam sesiniz gitti. Şimdi nasıl? Şimdi geliyor mu Çetin hocam? Hocam ses gitti. Ali Rıza Hocam beni duyabiliyorsanız yayında ses gitti. He, ben ben duyuyorum seni Çetin. Evet e, arkadaşlar yani e, genel anlamı itibariyle e, bu e, olayın e, özeti bu. Hani bu konuda e, 12.000 e, alım mesela önümüzdeki KPSS atamalarında hani bir 12.000 e, olacak şey de yok arkadaşlar. Yani 12.000 sayısı yani 12.000 atama açıklanacak diye bir olay da e, yok ama e, yani seçime kadar işte 2 atama 3 atama olursa e, arkadaşlar işte e, o zaman yani nasip olursa e, yani bu sayılar e, buralara yansıyacak yine e, akabinde evet Çetin hocam e, şu anda e, hattan düştü e, arkadaşlar. İşte bunu e, sizlere e, söyleyelim e, istedim. Yani bu konuyu gerçekten e, çok merak ediyorsunuz. Yani bu çok olumlu e, bir gelişme arkadaşlar. Yani ondan dolayı inşallah Allah'ın izniyle iki ya da e, üç atama gibi e, bir atama bekleniyor. Yani e, bu da e, önemli. Bir saniye Çetin hocamıza da e, eklemeye çalışalım. Evet hocam Çetin, sesiniz hocam. alın. Şimdi gel sesiniz kesilmesi, ses kesilmesi olmuştu o yüzden sizi, yok yok kesilmesi. senden kaynaklı Çetin evet, hocam. ben onu fark ettim hemen yayına geçtim yayında sorun yok devam ettiğini görünce tekrar bağlandım hocam hı hı. Ee, yani ne diyor ee, Kamil Çalışkan 2024'e kadar e, toplam 12.000 tek seferde değil e, demiş hayır hayır 2024'e kadar değil bak e, onu da e, karıştırmayın ee, arkadaşlar yani seçimlere kadar e, Allah'ın izniyle yani bu bir yıl içerisinde muhtemelen e, bu alım olacak e, arkadaşlar yani inşallah bakın benim temennim yani e, bu sayının 20 yani seçimlere kadar 12.000 artı 20.000'e kadar bulması e, arkadaşlar değil hocam, Çetin hocam? Evet, evet burada şimdi şu karışıklık var aslında kafalarda şimdi 12.000 evet. deyince bu 12.000 rakamı nereden geliyor önce bunu bilmesi lazım arkadaşların şimdi Hı -hı. arkadaşlar evet. kamuda yaklaşık 400.000 e, sözleşmeli personel var hatta bunun üzeri var da biz 400.000 olarak varsayalım şimdi tamam. bu 400.000'in yüzde üçlük kotası doldurulduğunda bu 12.000 rakamı karşımıza çıkıyor bizim şimdi Hı -hı. Biz hani sürekli sizde bizde yayınlarda diyoruz ya EKPSS puanı çok önemli çok değerli aldığınız her puan sizin için şanstır dediğimiz olay burada devreye girecek. Yani şimdi şöyle söyleyeyim diyelim ki hani örnek açısına arkadaşlar aklınıza bir şey gelmesin Tarım ve Orman Bakanlığı diyecek ki ben işte 5000 tane sözleşmeli personel istihdamında işte yaklaşık 100 tane de engelli personel sözleşmeli alabiliyorum diyecek artık bundan sonra. Ne bileyim Milli Eğitim hı hı. Bakanlığı diyecek ki ben şu kadar sayıda bir EKPSS puanına göre sözleşmeli personel alıyorum diyecek. Şimdi hı hı. hocam bir, bir ayrıntıyı daha vereyim ben burada. Herkes şunu zannediyor ki tercih kılavuzlarında atama yapılacak. Arkadaşlar bu 12 bin kişilik alımda tercih kılavuzu yok. Hı hı. Yani sandığınız gibi EKPSS'deki gibi 30 tercih yapmayacaksınız. Sadece buradaki amaç yani Cumhurbaşkanımız diyor ki kurumlar kendi içlerinde yaptıkları atamalarda bu açıktan atama dediğimiz olay devreye giriyor. Burada da engelli bireyler istihdam edilecek. Mesela hı hı. E, örnek veriyorum tekrar Gençlik Spor Bakanlığı der ki işte ben İstanbul ilinde 20 tane sözleşmeli personel alıyorum dediği zaman mesela örnek veriyorum bu 12 hı hı. bin sayının içinde olacak işte. Yani Hı -hı. sizin kafanızdaki o şablonu unutun. Hani işte 12 Hı -hı. bin rakama bir kere mi alınacak? Üst seferde mi alınacak? Evet. Böyle bir şey yok. Bu evet. kurumların ihtiyacına göre kendi belirlediği takvimlerde alınacak. Ha bu bölgesel tamam. olur, Türkiye genel olur vesaire. Tamam. Hemen izleyicilerimizle de kısa bir sohbet edelim Çetin. Tabii hocam. Hatice, Melisa Önel, sözleşmeli alımlar sadece açıktan Atamalarda mı olacak diye soruyorum. Evet, evet. Açıkten atamalarda bu oluyor genelde. Hani merkezi atama da sözleşmeli atama yok arkadaşlar. Merkezide direkt e, atandığınız zaman e, kurum içinde atanmış oluyorsunuz. Sözleşmeli personel statüsünde değil, yani 4B olarak değil. Tamam. Ee, hocam, lisans 3. sınıftayken 2024 EKPSS'e lisansa girebilir miyim? Tabii ki tabii ki girebilirsiniz. Mezuniyete bir sene kalmış oluyor. E, sınava girersiniz. Ve puan dört yıl geçerli zaten. Evet. E, yine her şey e, torpil ne oluyor hocam demiş Efecan. Evet şimdi Efecan kardeşimiz. Torpil diye bir şey. Arkadaşlar bakın şu anda ben bu atamaların gerçekleştirildiği törenlerde yer aldım. Yani birkaç Peki. sefer gittim emin olun sizin torpil dediğiniz olayda böyle bir şey yok. Butona bastığı zaman bilgisayar puan usulüne göre atıyor. Bakın bu torpil olaylarına takılıp da hayallerinize kelepçe vurmayın. yani Bunlar Hı -hı. boş şeyler bence. Torpili düşünmeyin. Siz yüksek puan alın ki atanmanız kolay olsun. Yanlış anlamayın. Siz 90 puan aldığınızda sizin önünüze mi geçtiler? Hı -hı. Yani 100 puan aldığınızda siz atanamadınız mı? Yani bunları değil evet. Siz daha çok farklı şeylere yönelin derim. EKPSS'i kuralları soruyorlar Çetin Hocam. Hocam şimdi bu kura başvurularımız bitti artık. Hı hı. Ee, geç başvuru tarihinde tamamladık. Kurallar tercih kılavuzu açıklandığında ÖSYM tarafından hı hı. E, tercih yapabilecek bu arkadaşlar da. Artık beklemedeyiz. Ha, bu da şu da var. Ee, sözleşmeli personel içerisinde belki kura yoluyla da alımlar olacak yani. Bunu da bilin. Evet, e, Hayriye Hanım, kura da ne zaman olacak e, diye sormuş yine. Kura bekliyoruz. Tercih kılavuzları açıklandığında kura e, tercihleri de yapılacak. Bir de bak e, yoğun bir şekilde şu soru da var e, Çetin Hocam. Evet, i̇şte hocam. şu puanı aldım, e, atanır mıyım, atanamaz mıyım e, Sorular var. Hocam e, bir eğitimci olarak, bir uzman olarak aslında bunu e, seninle anlatman daha mantıklı diye düşünüyorum yani öğretmen gözüyle. Hı. E, hı hı. bilgilerine ihtiyaç var. Yani bu soruya sen hı hı. cevap ver. Hı hı. Evet arkadaşlar yani e, şimdi atanır mıyım atanamaz mıyım e, olayı şöyle yani her puanın e, atanma şansı var diyoruz. Biz bunu e, önceki yayınlarımızda da e, sizlere söyledik. Lakin e, yani ısrarla e, bazı e, kanallar yani sizlere işte şöyle pu şu puanla atanırsınız atanamazsınız gibi şeyler e, söylüyorlar yani e, bakın yani hiç kimsenin e, tercih etmedi e, bir yere atıyorum 50 puanlı 60 puanlı bir arkadaşımız tercih eder oraya tak diye o arkadaşımız yerleşir Çetin hocam yani düşük puanla yerleşen arkadaşlarımız da var değil mi var var var hocam ben hatta ee, yakın dönemde bunun iki tane güzel örneğini gördüm. Bir arkadaşım 2018 hmm. mi 2016'ı tam hatırlamıyorum. 90 evet. puanla bakın 90 puanla atanamazken bir arkadaşım 65 puanla memur oldu. Yani Tabii. ben bu ikisini gördüm arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim rahat bir şekilde. Tabii ya siz e, tercihlerinizi düzgün yapmazsanız isterseniz 95 puan alın arkadaşlar. Yani, yani e, ne, nihayetinde tercihlerle ilgili olan bir şey. Ya bir de bakın şöyle bir şey var. Her şey EKPSS'den de ibaret değil. Yani bakarsınız kurumlar kendi bünyesinde alım yapar. İş kur e, yine engelli e, alımı yapar. EKPSS'den olur bu. Devlet ayrı bir e, kota açar. Yani e, binbir türlü kamuya e, girme ihtimaliniz var. E, ha, Yani şöyle bir e, durum e, söz konusu. Yani bu konuda e, neticede Tabi tercihlerinizi iyi yapacaksınız, gayret edeceksiniz ama e, düşük puanlı olan arkadaşlarımız ne yapabilir? Mesela yavaş yavaş 2024 EKPSS'yi de bir yandan e, çalışabilir. Yani e, bunu yapabilirsiniz. Lakin aldığınız puanları da hiçbir şekilde küçümsemeyin. Değil mi Çetin Hocam? Aynen hocam. Biz deminden beri konunun özeti bu aslında Hı -hı. sizin şu sözleriniz. 12.000 evet. atama burada devreye giriyor işte. Bakın arkadaşlar sözleşmeli personel olur. Belediyeler bakın mesela alım yapıyor ben görüyorum. Birçok iş ilanını biz paylaşıyoruz arkadaşlar. Facebook grubunu takip Hı -hı. edin. Orada neye göre alıyor biliyor musunuz? EKPSS puanına göre alıyor. Mesela Hı -hı. örnek vereyim. Şimdi diyelim ki Ali hocamın memleketinden örnek vereyim. Şimdi Hı -hı. Kütahya Belediyesi mesela bir e, işçi alımına çıkıyor. Bakın işçi alımına evet. çıkıyor. Diyor ki EKPSS sınavına girmiş olma şartıyla ikamet ya Kütahya'da olan arkadaşlarım başvurabilir diyor. Şimdi ne oldu? Hı hı. Diyelim ki Kütahya'daki bir arkadaş düşük puan almış olsun bak o başvurabiliyor ama Afyon'daki arkadaş o e, kur, e, şeye iş ilanına başvuramıyor. Bak burada bir evet. avantaj giriyor devreye. Yani evet. o puanların değeri var arkadaşlar. Ama hocam dediği gibi bir önümüzdeki sınava hazırlanın iki hı hı. mezuniyetinizi arttırın arkadaşlar arttırın. Boş durmayın. Evet, tabii tabii tabii aynen aynen. Yani kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yani lise mezunu olanlar ön lisans mezunu olmaya çalışsın. Ee, <gülüyor> ön lisans mezunu olanlar lisans mezunu olmaya çalışsın. Yani bu gayretlerinizi sürdürün. Yani bu e, gerçekten e, önemli. Evet Çetin Hocam hemen e, sorulara bakalım. Bakalım e, hocam. Hocam e, bir saniye. Hı hı. Hocam neden ama işçi statüsünde e, bu kadar puanla başvuralım e, onu geçtim e, bazı şehirler açmayabilir bile demiş şimdi bakın Emine. burada bir yanlış var neden ama siz devlet memuru olma gayesiyle girmiyor musunuz arkadaşlar sınava amaç hı hı. o değil mi zaten amaç o evet. devlet memurları sadece memur kadrosundan ibaret değil. Tamam. Genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler, sözleşmeli personeller, işçi kadrosu bunların hepsi devletin kadrosu personeli. Hı hı. Yani Aynen. bunun bir ayrımı yok arkadaşlar yani yanlış anlaşılmasın. Ben hizmetli personelim arkadaşlarım yani ben kendim adıma söyleyeyim. Ben devletin yardımcı hizmetli kadrosuna çalışan yaklaşık 7 yıllık bir hizmetli personelim. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanımız nasıl 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi görev yapıyorsa... Ben de aynı kanuna göre tabi yapıyorum, görev yapıyorum. Evet. Evet. Yani bunu kesinlikle kaçırmayın. Evet, eee geçici alıyor demiş e Kamil Çalışkan. Şimdi yani geçici, e geçici personel diyor hocam. O ve şimdi arkadaşlar geçici personelde olsanız engelli bireylerin şu avantajı var. Engelli bireyler kendiliğinden bir sorun yaşamadığı sürece kolay kolay kimse sizi işinizden etmiyor. Geri çağırıyor yani, muhakkak çağırıyor. Hı hı. İyi bir izlenim. Ben bunu görüyorum. İşkur'da mesela TYP diyoruz hocam. Toplum yararına programda engelli olarak işe giren arkadaşlarım memnuniyet sağladığı zaman bir sonraki alımda muhakkak çağrılıyor. Hı hı. Yani bu sizinizde elinizde o şey her şey. Bu da bir iş kapısı bakın. Konuşurken söyledik. TYP toplum yararına program işkur bünyesinde her kurumun açtığı işçi e, personel eksikliğine göre veriliyor. Takip edin. Oraya da yerleşin. İş yerinde çalışırken belki bir sözleşme kadro açılır İstihdam kadrosu açılır. Siz de iyi bir izlenim bırakmışsınızdır. Sizi kadroya alırlar. Hı hı. Evet açmayan şehirler için e, ne olacak? E, var mı çözüm? E, demiş. Şimdi açmayan ee, şehirler diye bir şey yok arkadaşlar. Hı. Açılır. Bugün bir kurum açmazsa o şehirde başka kurum tekrar açar. 4B için nasıl başvuru yapabilirim? E, demiş Ahmet Bilir. Şimdi şöyle. Hop, şu anda başvuru nasıl yapılır diye bak, demin de söyledim hı hı. arkadaşlar. Bu merkezi bir atama değil alınma şartları başladığında bölgesel olabilir, il bazında olabilir, ülke genel olabilir işkur sitesi üzerinden başvuruyorsunuz zaten işkur ilanlarını muhakkak takip edin biz bunları paylaşıyoruz en yakın zamanda mesela haziran 13 bitecek ilanlar var 13'ünde işkur üzerinde ee, yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam devlet su işlerinin bir Hı -hı. alımı vardı 1-2-3-5 yani tane engelli personel veya evet. e, orman bakanlığının vardı arkadaşlar yani özetle işkuru muhakkak takip edin eğer diyorsunuz evet. ki ben takip edemem biz sizin adınıza bakın Facebook sayfamızdan iş ilanı sisteme düştüğü anda hemen paylaşım yapıyoruz. Bunu muhakkak kaçırmayın. Bir Hı -hı. de resmi olmayan hiçbir açıklama sizin için muteber olmasın. Değerli arkadaşlar. Evet, bakın resmi. arkadaşlar şimdi Çetin Hocam'ın bu söylediği de çok doğru. Şimdi yani biz devlet kurumu değiliz neticede. Yani Hiçbir YouTube kanalı hiçbir kimse de ne aile bakanı ne cumhurbaşkanı ne başbakan. Yani Kesinlikle. resmi resmi olan bir açıklama olmadıktan sonra hiç kimse size şu sayıları olacak bu sayıları olacak diye bir şey söyleyemez. Yani ben de burada size işte şu kadar alım olması düşünülüyor şöyle yapın böyle yapın diyemem arkadaşlar. Yani bu konularda da Allah'ın izniyle önünüze bakın. Umutlu olun ee, bakın biz bu yayınları sürekli yaptık ve bizim YouTube kanalımıza e, emin olun abone olan EKPSS'e e, çalışan arkadaşlarımızın yüzde yetmişi hepsi şu an devlet kademelerine yerleştiler. Nasıl yerleştiler? Evet. Yani e, diğer kanallar diğer yani herkes dedi ki sen düşük puan aldın yerleşemezsin atanamazsın e, dediler. Ama biz dedik ki hayır bak moralini bozma, ne, e, neyin ne olacağı e, belli olmaz. Hele ki önümüzde e, seçim var e, Allah'ın izniyle arkadaşlar. Yani rızık Allah'tandır, yarının hakimi Allah'tır. Kimse neyin ne olacağını bilemez. Ondan dolayı e, bakarsınız hiç ummadığımız e, gelişmeler olur, e, atanırsınız. Sadece ve sadece burada e, puanı çok çok düşük olan arkadaşlarımız ne yapsınlar? Yani bir yandan böyle yavaş yavaş yavaş yavaş ufaktan e, 2024 EKPSS'ye hazırlanmaya başlasınlar. Ama bir yandan da kaç puan almış olurlarsa olsun şansları devam ediyor e, arkadaşlar. Aynen. Evet, Aynen. Hocam, Aynen. Ben şey? e, hocam son kez şunu söyleyeceğim sizlerin e, sözünüzü eklemek için. Değerli arkadaşlar bakın biz bir yayını e, ya da bir haberi paylaşırken bile resmi kanal olsa bile bakın hem bakanlık nezdinden bakıyoruz bu olaya hem bakanlarımızın açıklamalarını takip ediyoruz hem Tabii. artı bir de resmi gazeteyi takip ediyoruz yani Tabii. bir konuyu emin olun 12 kişilik ekip ayrı ayrı tek tek araştırıyor ondan sonra Tabii. yayına geçiyoruz Yani Tabii. hocamın da dediği gibi biz müneccim değiliz biz bile sayıyı veremeyiz tarih veremeyiz rakam veremeyiz böyle bir şey haddimiz değil çünkü devlet Tabii. Devletin bildiği bir konuyu kimse bilemez. Ama Tabii. hocam da diyor ki dediği gibi çalışın kendinizi geliştirin yüksek puan alma gayretine girin iş ilanlarını bizlere takip edin ve emin olun en güzel de tevekkülünüzü sağlam edin diyorum. Hocam teşekkür ederim. Hem yayın güzel oldu hem de manzara eşliğinde göl eşliğinde <gülüyor> dinlendirdi yani gerçekten. Şöyle arkadaşlar. Aynen. aynen. Ya e, arkadaşlar bakın moralli olun, motivasyonlu olun. Allah'ın izniyle inanmak e, başarmanın yarısıdır. E, hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. E, yani e, Allah'ın izniyle e, bakın ben inanıyorum. Yani hepiniz e, muhtemelen yerleşeceksiniz, çok güzel yerlerde e, olacaksınız. Yani biz buna e, gönülden inanıyoruz. E, devletin genel itibarıyla e, hep görüşü de engellerden yana çok güzel düşünceler var. Evet bizleri takip etmeye devam edin. Çetin hocam sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ben Kendinize teşekkür çok çok iyi bakın arkadaşlar.